Raze'yi çektim. Başka kim çektim? Oda ikide iki de, de bir kişi var bak. Oda journey. Abi. Evet. <gülüyor> çektim. Tamam o da evan Sonunda geldi. Geldi mi? Aynen. Ne trip attın be? Ya trip atmadım. Çekeceksiniz ya beklem çekmiyor kimse. <gülüyor> abi, <gülüyor> selam Tulkana. <selam. selam>. <gülüyor> Nasılsın? Abi. İyiyim Emma. kardeşim. Sen hoş geldin. Ema em em Bu arada <gülüyor> Ema'ya em <gülüyor> çok <gülüyor> benziyor. Ne demek? Şimdi bir dakika. Üç Ferit mi oldu burada? Abi 3 tane, tane Ferit oldu ya. 3 tane Ferit oldu. Yeni gelen Ferit nerede? Göremiyorum Discord çok oluyor, ee, Yeni mi? gelen benim ha. abi Reize. Adım ha. Emre. Tamam şimdi aranızdaki bu 3 Ferit. Daha önceden benimle bu muhabete giren oldu mu? Demek yani ki daha, daha da fazla var ya. Yok ya. Hayır, benim yayına çıkmışlardı bir kez de. O yüzden çok önce de eski tayfa da. Şimdi tamam, şey Demon Cluster o. Ha bilmiyorum kim ya. O ya. Şey e, Kevonnos. Şey ne? Söyle adını. Senin normal konuşman nasıl? Normal konuşmam böyle. Ha bir de tam bir Nevon yaz. Nevon nasıl ne ya? Bir kızın adını farklı söyleyeceğim diye bümür türlü şekle girdim ya. Evon nasıl konuşmak? böyle? Evon nasıl olmam böyle? <gülüyor> Çok tam iyi ya. tam Emma oldu bu arada. E e Emma ya direkt. Emma'ya çok benziyor sesi. Evet senden seven Emma Stone çıkarmadım. Bir şey diyeceğim oğlum bana chatte musakka diyen bir piç var kim o? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada harbiden gelse herhalde Discord'da o chattekileri ne söver ya. <gülüyor> musakka diyen piç var kim o? Olay Emma nerede lan? Emma'yı da bulun onunla şeyle aynı sesi var ya. Oğlum ben çok hype'landım ben, ben de bir taktik. Ney? <gülüyor> Hı -hı. Ya be ben... <gülüyor> Birader. Hop. Evet, evet, Azumuz evet. huh. La Kemal. E? Ne abi? İslam çok konuşuyorsun abi ya. A okay de, konuşmuyorum ya. <gülüyor> Azrunuz Ne? Bu ne arada size söylemek istiyorum. İyi, sen ne yapıyon? He söyle bakayım. Abi e, senin ilk yerine çıkan ekip değiliz biz. Tamamen onlardan ayrıyız. Onu e, söylemek istiyorum baştan ben. Tamam ben sesler birbirine benzediği için anlamıyorum. O yüzden sorup He. sorup duruyorum yani. Hani, aynı mısınız değil misınız Ben e, söylemek istedim abi sadece. Igor spamlıyorlar. Rane yapıştır hadi bir de musa şey, musak <gülüyor> dedim ya. Aman <gülüyor> Ya yok abi ya. Eveeet olay gerçekten. Big Smoke'a kapışması yok mu? Abi ben Becho istiyorum. ya. Aynen aynen Beto. Ulatanız kontkar benim, var aşağıda mısak? iki rapçeyi kapıştıralım. gelen beni musakka dedi bu sessizde o kimdi? Benim lan ben. Abi ben değilim, değil <gülüyor> Lan son, sen misin lan yine? Ha benim lan ne oğlum ne yapıyorsun özledim ya. Ne zamandır kapışmıyoruz. <gülüyor> Kardeşim ben de sana özledim <gülüyor> bekliyorum Kreuzberg'e. <gülüyor> Geleceğim Kreuzberg'e. Aşağıdaki kontar yapıyor mu taklit? <gülüyor> evet yapıyor abi kontkar. E, tamam kontkar'ı da çağırın. Aklı Hayda kontkar gelirse abi çok karışır ya. Ya Kontkar benim verdiğim, bilginiz olsun da. Nasıl? O böyle masada kalmış kontkar abi. Benim kafa yandı amına koyayım. kontkar buraya gelmesin kan çıkar. Çağır çağır, çek bizim ekipten biri çeksin. Nikine nikine. Ohbet kontkar. Kontkar. Ohbet bir Sofa ettiğimiz Ben hala Ece ile Zeynep'e feci takılmış durumdayım ya. Bu kadar net kabullenemiyorum <gülüş> ficarında... Ama bak kovkan görüyor musun? Adam e, şey diyor kovkan gelince benim diyor az önce senin için kavga diyor şimdi satıyor. Ya yani şimdi yürüyeceğim sana da olmayacak. Ah! Ya kovkan. çektik abi. Allah selamını alınız bak bu biriktir. Selamın Hoş geldin. Aleküm salam. selam lan pembe. Ne be? <gülüy> <gülüyor> Seni öldürmenin planlarını yapıyorum Moruk sen ne yapıyorsun? Yap be <gülüyor> Şimdi aranızda e, rap, rapini falan yapan var mı? Sarı arkadaşlar bu bir taklittir izleyenler, e, izleyenler, bunlar, izleyenler bunlar, taklit. bunlar taklit Taklitleri de yapan arkadaşlar bak Gerçek değiller ya şey diyeceğim. Gerçek ne değiliz be? Moruk Bana mı da? dedin lan pembe Evet ya sana dedim. Oğlum bak attını çok asıyorsun tamam mı seni bir gün vurdurtacağım <gülüyor> sen kimsin be <gülüyor> Allah'ım sen Abi gerçekten zaten bu kadar yayıncı gelse ortalık karışır yani E hey, tabii canım Ya şey diyeceğim Onurcan hocam var alalım mı Allah Allah açar onu da çağır alamıyoruz abi. Mesaj... Evet, evet, evet. abi oğlum oda git gide çıkarmayın ya mezer neyse ama Onurcan şarkı söyleyebiliyor mu ki yani? E, ben, çok duydum abi, ben duydum bu arada. Harbi mi? Çağırsana bir. Aynen. Çok merak ettim. Ben dinledim onu abi. Bir de ben çok dinliyorum. 40, ben, ben de söyleyebiliyorum ya. Legal var, Cenga var. Hepsi var. Tamam sen Cengel de. Arka sen ya. şunu yapabiliyor musun? Kontkar özelden attım. Onurcan'ı i̇şte bilmeyenler legal. için. Va Yapıyorum da şu anda müsait değilim. Tulkan abi ha, böyle vardı biliyor. bu abi. abi ben yavaştan kaçıyorum. Tekste, savurmayacağım, savurmayacağım ka dediğim tehdit var. Kalk, kalk, ka kaçan abi. kimse görüşürüz. Gürükler. Şey, i̇yi abi. muhabbetler, e. iyi yayınlar abi. Görüşürüz Eyvallah. Iyi yayınlar abi. Görüşmek e. üzere. Eyvallah e, gidenler. He, gidiyorum. Eyvallah Masaka bir kapışmamız yok mu Hı? be? Ben şimdi şey istiyorum oğlum. Katliam 4'ün bir versini söylemek istiyorum. Eğer chatte isterse. Ben de cenga söyleyeceğim hadi. Hadi. X sen söyle Moruk. Ben son kapanışı yapayım. Ben son eyvallah bende. Vay be. Bizi ilklerdeniz yani söyleyeyim mi? Abi <gülüyor> de gülüyor ya. Yapıyoruz be. Hadi başlayayım. Hadi yapışlayacağım. Cenga ey paralar üst üste cenga. Yığılıyor üst üste cenga. cenga. <gülüyor> Oldu mu ya? <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Mas Masaka eyvallahını yap bakayım. Bir sanıyorum Moruk. Çok az bekleteceğim. Masaka kimsin be sen? Evini alırım evini. <gülüyor> Uu kavga. Onurcan'ı aldınız mı? Tamam. Surtout... Hiçbir şey söylemediler. Abi şey, dur. Enes, Onur Onurcan Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö -öl. Onurcan Öldan. Seyde sohbet 2'de çekti. İyi. <gülüyor> <Yeah. Abi gülüyor> kaç kişi olduk ya? Çok kalabalık. Chat. <gülüyor> chat ne diyor bu chat? Ya ben saat 23 chat'e yazayım merkez gelsin ya. Ben son <öğretassedyorum>, Yapıyorum satemiz burada. Yap hadi ya sen öyle gidin. Boşal tarazi, rapim çok asabi, As masaka asasin, oyunlar başlasın. <gülüyor> Abi <gülüyor> bu kadar olmaz ama ya, Çok ne <gülüyor> ya. Ben engelliyorum. Kime yok. geldi? Abi, geliyor geliyor, ya. kim geldi? Geliyor geliyor, kim geldi? Onurcan geldi. E Enes geldi değil mi? Evet. Aynen. Eee galiba... Rahmetli Onurcan Özcan'ın şarkısında söylüyor musun? Evet, söyleyebiliyoruz kendi çapımızda. Rest in peace moruk. Bir yapıştır bakayım, bir dinleyelim. Rest in peace. İntihar şarkısı biliyor musun Tuncan abi? Biliyorum, hepsini biliyorum. Kıskan yıldızlar ha. Aşka inanmayanlara seni anlattım. Karar Vay be. Bravo. Kankam ağzına sağlık. Allah'ım. Şey Gerçekten katliam. şu kontrarcıları bir görelim ya. <gülüyor> senden olan Allah'ım. Bilader. Açık. Biz tamları saklamıyoruz anladın mı? <gülüyor> Açık. Çalında. Senin katliamını yaparım çocuk. Beni konuşturma bak. Yapsana be. Biz katliamı 10 yıl önce yaptık anladın mı? <gülüyor> senin yaşın kaç lan? Bilader 38 yaşındayım. Gözlüklerin proj projikleri olduğum için yani yanlış anlaşılmasın. Horifli <gülüyor> şeyi hatırladım ben. Oğlum anca ototunit kullanarak müzik yapıyorsunuz. Biz bu müzik'i tamam mı? Biz kendi sesimizle yapıyoruz moruk. Ona göre ayağına denk al. <gülüyor> ya ya da, bunu... yapma be ne diyorsun ya. <gülüyor> bu arada bu yani cidden internete düşse anlamazlar ya. Ne anlayacaklar ya? Ne anlayacaklar ya? Arkadaşım ya, arkadaşım ya arkadaşım. <gülüyor> Gerçek değiliz buradaki herkes bir hayali üründür ama buradan pembe saçlı kontkar. karı... <gülüyor> tamam lan kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ürün yerleştirmediniz oğlum bir. Kısırtıcı. Sen yani, bilir, çok sevebilirsin. Bu numan nereden açacağınız ya? Çok abi, merak gerçek ediyorum. Gerçeklerimiz zaten yayında şu an. <gülüyor> Tabii ki abi. <gülüyor> Aynen. Bak hem benim, hem abi. Benim e, fake'im şu an yayında abi görüyorsun. Aynen öyle ben de PUBG oynuyorum. Harbiden abi. Yok lan. mu Ferit yayından sonra bir PUBG'miz? Craplink de yok abi, ya. on numara. Mito, dual kupar abi. Düşünsene Çok abi, iyi. yıllar sonra Ferit'le Mito'nun oynayın <gülüyor> <yıldır> abi. Sipir, <gülüyor> abi film. Şey, abi. Ya. abi inanılmaz yaa. Masa ya. bu fiyasal denli abi, abi. İslam Arke, abi biz seninle oynayamayız ya senin rankın Arke. yüksektir. Kankam ama senin rankın Arke. yüksektir Arke. biz senin yanında. Abi inanılmaz yaa. Abi deri ki gireriz abi. Abi nasıl kendi adına bu kadar ya? Abi biz çok benim abi. yani, ha. yani 10 numara çok yağız. Şarkı şey, da fırladım. Benim yanında. O kadar bir şarkı da yapıştır. İki yalnız biri doğru. Ey devini. Ayda. Haydi. Adımımız yani. Şiir arkadaşlıklarda yaşar gibiz. <Gülüyor> ben mecnun sen şirin tesadüf değil. Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz. Yapıyorsun Söz ettim... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, senin... <gülüyor> araya girdi orada biri. Araya kim araya, araya girdi? Bu araya giren kimdi lan? Ya, Allah Senme Allah. Allah Allah. kafalı. Dur bakayım bir tam oraya bir Dur daha, daha yapıştır ya. Yapıştır bir daha çıkar orası. <gülüyor> <gülüyor> Sözeee <gülüyor> Abi, abi giremiyorum bir söz ya Bir bir Bir bir, bir <gülüyor> tek Dileyim <var>. Şey alsana <gülüyor> bir. biraz geri al böyle Bir 5 saniye geri alıp tekrar nakarata gir Şeye gir ee, Abi heyecanlandım ya, ya ben heyecan... Direkt girsem Oğlum, olur çok, çok Direkt gir ya çok güzel söylüyorsun muha Söz ettim mavilere İçimdeki yaralar eden Gökteki adi ne, yerde kimde yakamoz var. Bu bir soygundur der gibi bakan, gözlerinden artık gider gibiyim. Gözlerinden artık gider gibiyim. Bahsetme kimselere. Yarımızda kalsın sığmadık şiirlere şiirlere saçtın unutmadım yine bir büyüklük ben de kaldık Aa kaderler kırıldılar sana bu gece Helal be Abi ben Onurcan'ın sana bir şey okumak istiyorum. Neyini? Okan abi bir şey diyeceğim. Ha, dur ya, ben Odurcan Özcan'a Özcan meydan okumak istiyorum. Oku, yapıştır. Ben evet. de Masakal'de bir freestyle yapmak istiyorum. Bir şey diyeceğim. Bu, bu konumuz o zaman. Bu gerçekten denge değilsin. Ee, ben, de ben. E <-c3> de de ben de Edir'i <-c3> denge edebileceğim. Getirdik, getirdik abi. getirdik. Abi ben yapıştırıyorum. Yapıştır. Ece bu arada değil mi? İki yalnız bir doğucu edebilirdik. Şimdi farklı şiirlerde <gülüyor> yaşar gibiyiz, ben mecnun, sen şirin, tesadüf Sanki. değil, Sanki. biz bize kurulmuş, biz tuzak gibiyiz. <gülüyor> Adam abi, kendine düet yaptı, düet <gülüyor> <lan. gülüyor> <gülüyor> yaptı kendine ya. Masaka <gülüyor> birader. Efendim kardeş. Bilsel yapalım ya. <gülüyor> Değmezsin. <gülüyor> ya Oyaaaa! Başlamadan bir damına gülüm. Abi çabaşım gelmiş. Ya da hani diyorsunuz ya Twitter bebesi diyor o yüzden diyorum. Yoksa sıkıntı yok benim için. Yalnız Tabii, ben... ııı ben... ee, ben... ee, Tukan, Moruk bir şey söyleyeceğim. Söyle abim. Sa <gülüyor> Saray şarkısından. Abi. Eyvallah Moruk. Saray şarkısını bilen var mı chatte? Varsa söyleyeyim. Bilen vardır ya. <gülüyor> Son mı da ya, böyle ya, yapayım. Yap hadi yapıştır. Güneş batınca gece kay, dünyamı aydınlatır ay. Sokam şöhretine aday, kedomu yapacağım ben saray. <gülüyor> saray. <gülüyor> Abi bir de şey bir yapıyorsun be. bu arada ha. Evet, evet. Ben bir şey diyeyim mi? Söyle Alvincim, söyle. Masaka sana bir şey diyeceğim kardeşim. Seni çöpe atacağım, poşete yazık. Lan sen bir, <gülüyor> bir, bir Senin, senin boyun kadar benim şeyimin boyu lan. Sen <gülüyor> ne <gülüyor> biçim şey konuşuyorsun? <gülüyor> Bu Bunu ses kaydalsam. Oh, Masaka'yı izleyiceler adamı vurdurtur. <gülüyor> <gülüyor> Masaka'ya ne diyorsun ya? Korkuyon bunun... mu? E, kankam, kankam e, poşete yazık oldu. Poşetin bile de değeri var artık kankam. Ay işte Masaka'nın yok anladığını. Tamamlar. Ezmediğin ha yapmayın kendinizi. Bak. Biz hiçbirimiz tehlikede değiliz. Mastaka abi sen tam ekip olarak Bilmiyorum. taranacağız. Bilmiyorum. Ekip olarak taramacağız. Sallamayın Mastaka. Bir şey desem şey <gülüyor> ee, burada bana laf atanların hepsinin toplamı benim bir tane adamıma yetmez. O yüzden ben konuşmayı tercih etmiyorum Aslında bu paza beklemeyin. Abi adamı bile kariyeri kat. Ben sesi kapattım boku çıkacak bak vallahi bu... bunun sonu kötü şey. Dur bakayım bir sakinlesin orası. Ondan sonra devreye gireceğim. Bunun sonu bildiğin gerçekten kavga çıktılar ya.